All protein mi? Telefon <gülüyor> abi telefataçsın. abi? niye bu kadar hızlı ya? Ne yaptım Bir tane daha su. onu vurun ama. Işte. Adam sağa yakın. Bir tane daha var yakın yakın yakın Oğlum. yakın yakın. beni koru. Sağım beni koru. Bastın siktim. Bastım da koru işte. Tamam da ne yapıyorsun? Açıkta hala sıfırdan falan. alıyorsun ya. Ananı siktim ki. Oğlum bu da, bu adam. Olur mu bu şey? Oğlum bak bak bu deli pop bak dur dur dur dur dur gel botu bak bu deli pop bu da deli pop al. Neyi <gülüyor> mi oynuyor lan Oyun Ferit? Yapma kanka. Zet oynuyordum evet. botun ayak kayacaktı. Sen ne yaptın? <gülüyor> oyna kanka oyna. Sıkıntı alışırsın lan. Şey alışırsın, alışırsın oğlum. Aaaa. Aaaa. Bir oğlum. Şey Aa, şey diyorum lan. o koyduklarım. Oğlum bana niye yol ne, <gülüyor> ne oluyor lan? Bedafesi o lan. Senin o... <gülüyor> Amanın <hamuru>, o <gülüyor> böyle ya. Direkt böyle maddiye. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Gelin A'ya gireceğim ya. A'ya sıkrım girişi yapacağım bak sıkrım girişi. Pare sen biliyor musun sıkrım girişi kanka? Yok bilmiyorum. Kanka izle izle kanka. Bak mixel girişi var bir de sıkrım girişi var bu A site'ta. Tamam. Koy kanka. Koy flash falan. Bak izle kanka beni izle. Yapamadım kanka. Olmadı kanka. Sokak Anam ki Bir düşman kaldı Heyye ork Abinin amına Aratın aratın Elinize kolunu sikiyim Güzel başı Hadi, hadi kanka Oy. O no Yes! Yine de yüz vurdum. Yüz vurdum. <gülüyor> Peki Tilci oyun headshot'ı alakasız. Kıvan Allah. İlk defa görenler. <gülüyor> evet, ses konet mi yapsak ya harbiden? Chat bayağıdır yapmıyoruz ha. <gülüyor> Bakayım ne olmuş te bonus çark Bonus çark muhabbeti Selam abi <gülüyor> bunu biliyorduk ya Hoş geldin ciciğim. Aleykümselam ja. ciciğim. Nasılsın ya abi? İyi ne yapalım ya? Sen ne yapıyorsun? <gülüyor> ne yapayım? Öyle DRK falan. Nasıl gidiyor Valorant? Süper gidiyor ya abi. Çok iyi şeyler eğleniyor yani, musun? Aynen. Şeylerle de geliyoruz galiba yakında. Tamam chat şu an sadakat puanlarını...